Merhabalar ben Celal Yıldırım Bu videoda WinChill'de bir objeye abone olma yani Subscription'dan bahsedeceğim Kullanıcı adınızı giriş yaptıktan sonra Home sayfasına geliyorsunuz Burada Subscriptions var Eğer Subscriptions burada yoksa Customize'dan Subscriptions'ı da buraya ekleyin Bu abonelikleri nasıl kullanıyoruz? Winchill'e bir objeye ya da bir klasöre abone olabiliyorsunuz. Mesela ben bir obje, bir teknik resme, bir dökümana abone olabilirim. Onun üzerinde bir değişiklik yapıldığında, check-in olduğunda, check-out olduğunda, silindiğinde, revizyon atladığında bana haber ver, mail at diyebilirim Winchill'e. Ama bunu şeyle karıştırmayalım, mesela bir değişiklik talebi sonrası zaten bize bir bildirim geliyorsa ya da bir revizyondan sonra bir bildirim geliyorsa, bu zaten gelecek. Bunun için abone olmamıza gerek yok. Bu ekstra kendi isteğinizle, kendi bilgi sahibi olmanız gereken bir durum olduğunu düşünüyorsanız abone olabilirsiniz. Mesela ben Brex Product'ım altında klasörlerde diyelim ki işte satın alma müdürüyüm ve Purchasing klasörüne, dokümanlar altındaki Purchasing klasörüne bir satın alma dokümanı yüklendiğinde haberim olsun istiyorum. O zaman onun bir klasörüne gidiyorum dokümanısa Purchasing'e sağ tıklayıp Subscribe'e basıyorum burada bu klasöre yeni objeklendiğinde eklendiğinde Next dedim Cevarlıdırma mail at cc'ye bunu koy bcc'ye bunu koy diyelim Ne zaman anında Next diyelim Mailin konusu e Vesaire yani yazabilir bir şey Finish dediğinde e Bu klasöre işte yeni satın alma dokümanı yüklenmiştir diye Size her doküman yüklendiğinde mail gelebilir yani Bunun uygun kullanımı genelde klasörlere abone olmak şeklinde çünkü örneğin bir de dokümandan gidelim process.fmiye'ye gittim ben buraya sağ tıklayıp bunda da dokümanda subscribe olabiliyorum örneğin bu doküman check-in yapıldığında, check-out yapıldığında, revise yapıldığında e, kopyalandığında, silindiğinde bana mail attı diyebilirim ama bu çok kullanışlı olmayabilir her zaman zaten mesela bu revizyon yapıldığında bildirim geliyorsa bunun için abone olmanıza gerek yok bu zaten otomatik olarak sistem tarafından atılıyor hangi life cycle fazlarında release releaseken revizyon yapıldığında mesela şu anda bana bildirim gelecek diye abone oldum. Next dedim. Next dedim. Ee, device FMEA'yı dedim. Mailin konusuna finish dedim. Bir subscription oluşturdum bu dokümanla ilgili. Home sayfama geldiğimde artık subscriptions altında e, bu FMEA ile ilgili device'ı görebiliyorum. Buna tıklayıp buradan subscription'ı silebilirim. Ya da unsubscribe diyebilirim.